Yeni yılda daha kötü olacak. Ben hiç umudum yok yeni yılda. Olamam. Kesinlikle yok. Bir hayalin yok mu yeni yılda? Ne hayalimiz var ya? Mezarı hayal etmeye başladık artık açtıktan. Ne hayalimiz olacak başka? Milletin ne yaptı belli değil arkadaş ya. Teyzem gel, sen bir, de konuş gel. Bir gün aldığın ertesi gün banyo bula, fiyatı bulamıyorsun. Ne diyor bu teyzem? Şükret, şükür, şükür, çok şükür böyle. Şükür güzel. ede ede ede bu hale Ece, geldik teyzem. Haha ne istiyorsunuz? Her şey gül, gül, daha ne istiyorsunuz? Haha şey, ha, öyle daha mi? Daha ne istiyorsunuz? Tamam bir kilo peynir olmuş yüz lira. Yüz lira bunları ne verde görüyordum? Niye kaç paraydı? önce? Çekerken guruplarında de? geziyorduk, şeker guruplarında, tüt guruplarında geziyorduk. Onları ha. görmediniz ha. mi? Gördük çok gördük onları. Sigortayı görmediniz mi? Gördük, sigort ne var sigortta? Sigort daha kötü şimdi. Ne sevadı nasıl sigort? Bir gitip bakalım ne kadar ne kadar mı gör? Her camı mı geçecekiyor ya? Bak şimdi sen benim göz ilecimi alacağız. Hzd'den e, alabilirsin. Şeyin vaadi. Raporun vaadi. Tamam. Daha ne istiyorsun? E, evvelden alıyorum hzd'den. Ne alıyorsam zaman alıyorsun? Nereden ne alıyorduk? Ben ağrı kesici yarımı dörtlü alıyordum biliyor musun? Sen, bak işin öyle geliyor. Makatıla. İşin öyle geliyor. Ben veriyordum. onun çoğu kayıllanları gördüm. Siz, çok siz, kavga de, edenler var. Siz, siz, sizlerin tuzumuz guruda. İşin öyle geliyor. Sizlerin tuzunuz gurur? Yeni beşin bakkala gittim bir paket. Çay vermedik. Evet, evet. Yani. Çok şükür benim için günümüze. Ben Siz de, de çok memnunum. Gerçekten Allah Allah şey, öyle Gerçekten bak. Allah başınızdan eksik etmesin. Sağ olun, sağ